Cinsel iftiralar atıldı. Yapılan suçlamalara hiçbir kanıt sunulmadı. Cinsel saldırı sözde olmuş olsaydı bu işlemlerle belgelendirilmesi gerekirdi. Saldırıya uğrayan kişi önce polise başvurur. Tüm çamaşırlar ve kıyafetler mühürlü bir torbaya konarak adli tıpta DNA analizi yapan laboratuvarlara gönderilir. Ultraviyole ışığı kullanılarak çamaşırlar üzerinde vücut sıvıları aranır. Yine ultraviyole ışığı kullanılarak vücut üzerinde vücut sıvısı kalıntıları toplanır. Genital bölge ve kasıklar incelenir. Vücutta meydana gelen hasarlar araştırılarak fotoğrafları çekilir. Ağız, boyun, tırnak araları, baş, genital bölge ve vücudun tamamında cilt üzerinde kalan alınabilecek saç deli, tüy, vücut sıvısı, sürüntü ve deri kalıntısı örnekleri alınır. Adli tıp laboratuvarlarında bu örnekler incelenir ve cinsel saldırı olup olmadığına dair rapor hazırlayarak belgelendirilir.